Şimdi çok sayıda doğal ilaçta koronavirüsle bağlantılı olarak gündeme geldi. Koruması söz konusu olur mu? Hatta tedavi değerleri olabilir mi? Öncelikle şunu söyleyelim. Bu doğal ürünlerin, doğal bir takım ilaçların, bitkilerin korundan ortadan ile ilgili bir kere hiçbir yayın söz konusu değil. Dolayısıyla tedavi bölümü için böyle bir şey söyleyemeyiz. Korunmaya gelecek olursak, korunma denen şey zaten kişinin hastalığa yakalanmasından önceyi kapsayan her şey, Kişinin direnci ile ilgili şeylerdir. Bir kişinin direnci ise hastalıklara karşı dayanıklılığı da daha fazla olacaktır. Bunu besleyen doğal bir takım ürünler de dahil olmak üzere doğru beslenme, iyi uyku, stres faktörlerinin az olması gibi birçok faktörü konuya dahil edebiliriz. Dolayısıyla doğal ürünleri de meselenin bu tarafı itibariyle konuya dahil etmek mümkün olabilir.